Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın çiftçiye yönelik desteği devam ediyor. Az önce gübresini alan bir çiftçi şimdi tohumunu aldı. Allah razı olsun ben başkanımızdan memnunuz yani. Böyle bir iyilik görmedik şimdiye kadar. Geçen sene de almış mıydın? Bu sene aldım. İlk Bu defa aldın. Ne kadar yerekiyorsun? Valla 200 dakikada yer Bugüne kadar tohum yardım yapıldı mı hiç sana? Hiç yapılmadı. Yapılmadı. Hiçbir şey yardım yapılmış. Bir tohum değil evet. ki yani. Ne mazot, ne gübre, ne tohum. Hiçbir şey. Evet. Allah bin olsun. Yani Çiftçiler eğer ki Ankara Büyükşehir şey, Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın tohum desteği olmasaydı ekiliş yapmayacağını söyledi. Vallahi biraz zor. Zor yani her şeyi zorlaştırdılar yani. Çiftçinin ayağa kalkacak durumu yok yani. Lakavut olduk yani. Her yerden darbe yiyoruz yani. Çiftçimiz küçük dokunuşlarla çok büyük yatırımlar elde edecek. E, mazot zaten bildiğiniz üzere 8000 liraya geçti. Bin geçti. E, gübre fiyatları Tohum fiyatları böyle. Yani ufak çiftçilere küçük dokunuşlar çok büyük kazançlar sağlayacak.